Oynayamıyor. <gülüyor> o ETS de öyle. 3 milyon bende, 3 milyon Volkan de 6 milyon. Travegolar oh. kaç poli? 500 falan. 500. 500, 500. 500. 500 mü? Hmm. Şimdi bizimki mi çöp, sizinkiler mi çöp? Bizinkiler çöp. Sizinkiler çöp. Şey daha olarak, bizinkiler daha çok esves düşürür. Tamam. Anlar, İyi, daha gereksiz. Daha... Şu... Şu i̇leride bir tane benzinlik var oraya oraya bir çekin de araçları ben bir yakayım onu benzin döküp. <gülüyor> 3 milyon poli otobüs yapmak nedir ya? O da ustalık istiyor, istiyor ama. Abdül abi. Çıkıyoruz Çık. mu abi? Yok. Efendim ee şey. Abi size kolay gelsin ben yavaştan müsaade istiyorum da. Olsun, tamam canım. Hoş. Kendinize Allah'ım İyi akşamlar. Yaaksana ya kadar. Nereye gidiyoruz Umut? E şöyle otoyolun sağında duruşam abi. Evet geliştirici de şey var. Yol var. Aa ben yolu seçmedim. Dur yolu seçeceğim daha. Siz Biz durun yolu seçin. Sohbet de var abi. Tamam Çok halkan bak. Hakan yok. İleride solda bekliyoruz lan. Bunların yanında. RPG FPS bir yol da 25 FPS. Estiğe güzel ya başladık. Ben <gülüyor> Ölçeklemeyi 200'e mi düşürsem acaba? Çok ben, düşürüyorsa ben, çek bir anlamı kalmaz yani. Vallahi benimki de biraz önce çok kasıyordu herhalde o araçlardan dolayı o da şeyin dediği gibi. En düşüye çektim ölçeklemeyi 100'e çektim. Adım attırmıyordu yani böyle bir de yağmur yağdı tamamen bitirdi olayı. Bir dakika ben şu haritayı bir ayarlayayım. Parti ben senin çektim. internetin aplantı kaç? 6 Niye sen yayını takla takla geliyor? Onu ben de bilmiyorum. 1080p 60fps veriyorum onların olabilir belki. Ee, Rangeli... Rangeli'ye tıklıyorum oradan... Olabilir bak, mantıklı. Bir dakika onu düşüreyim, belki düzelir. 30fps'e çektim, bakalım ne olacak. Ee, Rangeli'nin üzerindeki o yol üzerinde şey var. 40 no'lu no, no tabela var, oraya mı tıklayacağım? Evet abi amacımız virajı kullanmak oradaki viraj var tamam, ya anladım ben tamam oradaki hatta dinleme tesisinin ilerisinde 40 numaralı bir şey var ona bastım oradan aynen 34'ün ee, yanındaki virajı kullanacağız işte ama Portland e, o Portland'in işte şey mi benzin mi yiyeceğiz garaj garaj aynı tamam garaj ölçüyü düşürdüm yine aynı FPS yine 25 <gülüyor> tamam montasyon mu senin abi Yürüyünce anlayacağım ben şimdi bir sıkıntı yok gibi duruyor ama İyi, kornalarımız var. Arkadaş, nitromuz var, daha kötü oluyor. Benim de nitrom var. Bedavadan geldi. Benim de bedavadan geldi. Bedavaya geldi. Baktı bu Discord bunları iyi, çok kullanıyor. Yani her, her gün yayın açtığım için aldı dedi sana bir aylık bedava vereyim dedi, kullan. Hakan abi gitti ya? Benim kadar da yayın açan yoktur herhalde. Arkadaş bir başlayamadık yola Tamam abi 1,2,3,4,5 5 kişi 6 kişi Olur ben de çay içiyorum zaten şu anda afiyet olsun Benim de canım şeyti ben de alayım Minam kola kaynıyor Kola mı? Olur <gülüyor> kola içmiyor kolay bir şey değil Bugün çok kaçırmışsın kolayı ya sormayın Harbiden kolayı bir şey değil yani Ya yarım litre daha var sabah kadar. O mideyi düşünemiyorum ben. Yapma bak yapma. Pişman olacağın işte. yapma. <gülüyor> bir bir şey olmadı abi. Oğlum yani yavaş İyi, at, Sana bir ya şey, şey olmaz. Bu hafta içi bana söylemiş olduğun, önermiş olduğun monitörü alıyorum abi. Haberin olsun. İnşallah hayırlısı olsun. Bana da bir ekran kartı al be. Hayrına. O, benim ekran kartı benim de sıkıntılı ama deli para ya. Para ya, var, de ya. ya. Deli para ya. Ua buraya ne olmuş? Trafik sıkışmış burada. Nerede? Orada kaza olmuş kesin. Yok. Taraf. Taraf. Bu dönmemiş. Bu niye dönmüyor? Dönlen. Abla. Abla. Bayan şoförle hiç karışma bırak. Bayan şoför. Demiş. Bak gördü gördünüz mü? Bak girdim tırın içine. <gülüyor> İksel teyze. Hele girerken bir de yolda giderken böyle birbirleriyle kaza yapıp de kaza yaptırıyorlar ya ona uyuz oluyorum bende. <gülüyor> Abla Amerika'da niye ablalar kullanıyor bu türler? Amerika'da şeyler yok ki onlara. Gözlerime bak. <gülüyor> ben abi. geldim. Seni Abla yürüyeceğim polis mi çağırayım? Buna? Bu Apo'yu da abi o genel. Apo geldi abi Hakan değil o. Yuh. Ben gel Dolap mı var lan orada ha ya? NoFrost dolap sokmuş tırın içine. Kadımı ilet oğlum. Aha, yürüdü Aa yürüdü bu. Hadi devam et. Dolap Dolapısız mağazası açmamış. Ma ma açmamış a, a, a şeyin içine tırın içine. Herhese aç. Konlar mı yapıyorsunuz? Aynen. Abi şu gözünüz seveyim. Fok balığı gibi av av av. Bu ne vurdu anten gibi. O ne lan hakikaten? Bakalım bu ablamı. mı? Yuh. Bu da abla. Yok bu biraz şey Geldim <gülüyor> Sıkıntılı abla. Alo, alo. Hoş abi arkadaş. Hoş geldin, Hakan abi. Hoş geldin Hakan abi. Evet yayındayız arkadaşlar bu arada. Tamam. Şeye tamam, gel yol, yol kenarında bekliyoruz seni. Tamam. Hadi marşa basın beyler. Volkan abi de bekleyelim. Birkaç bir ayar yapmam lazım. Volkan oldu. abi geldi. geldi. Geldi Volkan abi geldi. Ben tamam bir dakika. O otobüsü yapmışsınız. Bizim yapamayacağımız bir şey var mı Dapo yani? Şüphe mi var? Yok abi. Böyle bir şey var. Söyle bilelim. adımız Adam, <gülüyor> üstünde. Oyuncuyuz biz yani. <gülüyor> evet şu mesaj panelinde hemen bir ayarlayayım. Geliyorum arkadaşlar. Dişe dikkat geldi Dappo'ma. <gülüyor> ee, evet. Öncelikle selamünaleyküm. <gülüyor> Ahçık. <Başka. ya. gülüyor> Şöyle bir stardere. Adem sen kendi arabana gitsen, adamın arabasının başına ne yapıyor? İncem şimdi merhaba, beraber merhaba gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <gülüyor> Siz neredesiniz ya beni bırakıp gitmişsiniz. Ayıp. ya be. oluyor? Şey, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Meslek sırrı. Ali sıkışık. Benim alemim şaşırtı senin vardı. Onunla. Ne oldu Hadi devam, devam edin, devam edin, abi. geldim. Fatih, ne oldu orada <gülüyor> Umut Umutçik, <cid>, Volkan abi <gülüyor> iktiriyor hala iktiriyor. Dayın kızdı ya. Nurullah sana korna. Ben bas uç aldım bu arada bilginiz olsun. <gülüyor> Kamyon <gülüyor> az kalsın seni biçiyordu la. Eee şey... fark ettim abi. Bahadır. Daha dakika bir gol bir. Ön taraf 90 saniye elim adı çıksın bence. Bence de. İleriden her dönüş şey mü var? altında. Aa, her şey kontrolü altındaymış bak. <gülüyor> <gülüyor> Kaan yok hmm. geri gelmedi biz bayağı bir uğraşarak bir şeyler yaptık ama kolay değil gerçekten değil onu da açıklamayı pek düşünmüyorum gerçekten yarım gündür ona sırf uğraşıyoruz. Açıklama açıklama bir olayı da kapatırlar. Evet. Siz şu an önce izleyin bence. Yani. Otobüsüm ne kadar güzel ya mavi mavi. Ya, takılıyor mu Volkan abi? Volkan abi bana dikkat et drop yiyebilirim. Tamam. Abi, mavi mavi diyince aklımı üremedim. Ben Taktı, şöyle yani. bir. Tamam aynı. Soldan bir geçeyim arkadaşlar şöyle bir arkadaşları da göstereyim diğer otobüsleri de göstereyim. Travego'muz var turizmamız var. Ol şehirli boşaltın abi. Solu boşaldım baba. On, baba 17 geliyor. Solu boşaldın. Solu boşaldın baba. <gülüyor> Cellat geliyor. 90 sabit gidiyorum bu arada. Haberiniz olsun. Daha demin 17'nin yanından geçtim. Aa, bu da 15. Yani Travego 15. Aa, önde de Maviş var. Bey dayı. 17. Aa, bu da Turismo 16. Yeni kasa. Tunceliler. Ya buradan mı dönüyoruz? Aga Bey? buradan dönüyormuşuz. Ben şöyle duruyorum. Durdum durdum durdum. Siz geçin. Böyle müzik de açayım ben ufaktan ufaktan. Bu asfalt güzel ya. Tolustoy neden Aston aldım aldın? Evet. Berat Ölmez Hasan Aktah. Ali Alp, Mehmet Saygın, Çetin Saygı, Merve Mustafa. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada yayına. Reklam sevmiyorum ben. <gülüyor> İlk yayında seviyordun herhalde. Reklama ihtiyacımız yok bizim. Valla. Yalnız drop girdi çok pis. Ya ondan uyardım abi sana. Az mı geliyor? Az gelmemesi lazım ya. Sesim az geliyormuş. geliyormuş Senin sesin, sen bir sesin açsan. Neden yaptı abi? Etikete gerek yok dedim. Tabii canım. Biz bir markayız çünkü. <gülüyor> Yaptığımız işin kalitesi <gülüyor> bizim reklamımızdır. Babam, ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Kim o? Ön taraf, bekleyin biraz. Sesim az geliyormuş ya, nasıl az geliyorsa. Kontrol edelim. Bir dakika. Sağa çekin, bir bekleyin. Düzeyleri de yükselteyim bakayım şunu. Şimdi yüksek gelmesi gerekiyor. Düzeyleri de geliyor. Patlama mı yapmaya başladı? Hakan sesin iyi yayında. Ne? Sesin iyi yayında. Sesin cızırt yapmaya başladı Hakan. Şu anda. Evet. İlk hali iyiydi. Çok güzel. Nasıl yapacağız? Şöyle nasıl? Gene... Böyle, e, böyle nasıl? Biraz, Biraz şey daha iyi mi? olması lazım. Ben İyiyim bir şey bir dakika Hakan gelene kadar. Ben sizin arkanıza bir geleyim. Ahmet abi senin Sen durumu durum nasıl? İdare dar. İfff. <gülüyor> Yine çektik zaa ya. Yasin abi, çözdük de çok sıkıntılı bir durum abi. Kolay olmuyor yani. Steam falan hep berbat bir şekilde geliyor. Yani hiç tavsiye etmem yani. Evet. Boşa düşmüştür. Man, man, man. Evet. kim bekliyorduk? <Gülüyor> e ben buradayım zaten geldim. Altyomu al al şey al al al kadet. Be Bedros. CC'si görmesin yani... gene <gülüyor> kapatır diyor Berat. <gülüyor> Görsün. O kapatır, yani, biz rahat... açarız artık çıkabiliriz. Haydi o zaman ön taraf. Arkadan vurmayın. Aycan Aleyküm selam hoş geldin kardeşim. Bende niye bu kadar düştü bu FPS? Bence o araçlardan dolayı ya. Yani. Evet. Oradan dönüşte gelirse eğer bir de trafik alıp dene bakalım. Tamam daha ilerli fp'lerinde de alabilirim. O da olabilir. Abi 25-29 FPS hep. Sen toryzma ile mi oynuyorsun Umutcan? Hı hı. Ben Ama... ona dedim o kadar onunla oynama diye. Ama yani. Hani hadi bilmeyelim. İki mi... kişiyken bir şey o. yok da sonra biraz arttı. Arkanda da ben varım. Evet. ya <gülüyor> 6 Sanki, bence siz gidiyoruz. ayrılın siz birbirinizden. <gülüyor> <Yani> benden <gülüyor> uzak durun da nasıl ayrılıyorsanız ayrılın. <gülüyor> Benim suçum yok şans. Ben hayatından memnunum ben... Yuh, yuh. Abi, ben abi, abi. Ne yaptınız orada? Ne yaptınız? Fatih becerdi. Fatih beccadı. yaptı değil mi? Fatih becerdi. Hep... Bilerek yaptığım bir şey değil cidden. <gülüyor> Emniyetçi işte. Bir bir şey bilerek yaptığım şeydi. Arabada yaralılar var. Acıları inemedi. <gülüyor> Çok az da saniye yoksa sıfır kamerası koydum. <gülüyor> yani yan camdan girdi bari yere gitti. <gülüyor> Abi Allah'tan onun arabada oturuyorum. Emniyet kemerim falan bağlıymış ya. Camdan çıktım. Belki ondan kaynaklıdır. Ya artık Hamira'ne gitmemiz lazım ama. Volkan abi. Otobüs ne kadar güzel <gülüyor> Benim e, o seçici çok. Liganın dışında her şeyinden ben de memnunum şu an. <gülüyor> Hadi göster. Nasıl <gülüyor> yaylana yaylana gidiyor. Gerçekten ya yani maşallah. Alim Şahin, Eray Sarıca, hoş geldiniz dostlar. Ali, Alp, Baril, Cesur Halev Cesur yayıncı olan mıydı? Evet. Abdullah mutlu. Niye yavaşladınız ki? Bu hızlar gayet iyi. Yani 90 ile 95 ile gidiyorum ben şu an normal bence. Ne bileyim Scorpion önümde 70 ile gidiyordu biraz önce de. Ben 70 ile giderim normalde. madem. Hadi. hadi 90 ben olsun. Ben 75 ile gidiyorum. 90'a saatte git. Otobüsün son hızıyla devam et. Geliyorum ışığa döndüm. Ölüyorum seni sollayacağım o zaman. döndüm. Araba istop işte edip duruyor. Fatih'nin yüzünden. Bir bana bir sana çarptı. Şey Sağda var ya. mı? Sağda bak tamir işi var. Sağda mı çarptın? Gir şey, bak, ben de gireceğim. Bizim ihtiyacımız yok da. At, mecbur. Bana vernece mi? Yok, bana vermez. Allah Allah. İyi vurdu ama. Tepko Fatih yüzünden. Ha, alışmış kamyonlara. Evet öyle. ama. Lan lan lan lan. <gülüyor> Oğlum onu kim gitti dönü bana. Sağ <gülüyor> veriyoruz. Aynen. Şu şu anda %60 hasarım var bile araçta. Öyle bir vurdu ki. Yok, %60. %60 ne Yemin yaptınız ya? Ediyorum benim bile 33 sana nasıl oldu öyle? Ulan anlamadım ben. Bana bir vurdun ondan sonra şeye geç yani. Vol Volkan abiye vurdun. Tek <gülüyor> adamın da... <gülüyor> kardeşim geç işte. Volkan, Volkan abiye nişan alırken abinin... kaçırıyorum bak. Volkan abinin araç bir daha bana çarptı. Herhalde ondan iki kere çarpışınca öyle oldu. Ne oldu lan orada? <gülüyor> orada <gülüyor> ne abi? oldu? Hakan zıplıyor. Arabanın üstüne bindi Hakan. <gülüyor> ne yaptın Fatih? Vallahi bir şey, yapmadım. şey yapmadım. ki hiç şey yapmadı. Nasıl hiçbir şey yapmadın lan? Oğlum arabanın üstüne bindin şu anda sen. E bendim de o vurdunca bindim ben ama arabanın üstüne. Hayır yani. adam arkanda duruyordu, vurmadı ki o sana. Yani Pedro... Allah Allah. Gel abi gelin gel. Tebrik ediyorum ya gerçekten. Orada bir bak Nasıl oldu. Nasıl şeyler başarıyoruz. Aradayım. Şahitlerim var, ben vurmadım. Vurmadı adam. Allah Allah. O ne oldu lan? Abi, ben de tamirciye var. gideceğim şimdi. Normalde tamirlik işim yoktu ama. <gülüyor> dur dur dur. Bu <gülüyor> Okan abi o kadar pis yaylanıyorsun ki uçacağım diye korkuyorum. <gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz burada lan? Benden uzak durun abi. Allah balık olmuş burası. En yakınıma Cengiz, gelene bir şeyler oluyor. Cengiz hoş geldin. Geçenkinde benim içimden geçti. Ana kalırsa Fatih en baştan gönderin 100 yüz gitsin biz de Oksan'a gidelim. Fakan abi, abi senin araba ne oluyor baksın. abi ya? Kaldırma kenarına sıkıştırdı araba o yüzden herhalde. Aynen kurtardı. Hala yaylanıyor. Vallahi yaylanıyor abi rey yaylanıyor. Tamam mısınız? Ç çıkıyor muyuz? Gene mi vurdu lan? Gene Neredeydi? birileri vurdu bana sanki fatih, ama. Fatih, dokandırdı. <gülüyor> ben ilerleyim mi? İlerley, ilerley. Yürü, yürü. Abi hepinizi gidelim. Ben arkadan hallederek geliyorum. <gülüyor> Umut arkada kaldırdı ben görmedim. Ben tabi böyle gidiyor mu Adamlar tamirciden çıkarken vurmaya başladı. Bırak yolu ya. He. Torosmayı bıraktım. Ama tamirhane de çarpışmayı kapatmamışlar. Ben ne yapayım? <gülüyor> Görmedim ki hanım. Yani. Bir de onun İnsan bir şüphelenir ya. O da yok ki. O gül. gün. Metro <gülüyor> Evet. Metro <Aile>, yolları. <gülüyor> Eyvah, sıra Bahadır abi de. Bahadır, <gülüyor> mesafe bırakırsan hiçbir şey olmaz kardeşim. Konvoy ben karşı olmazsanız... Sana diyorum. Sosyal mesafeyi niye korumuyorsunuz? Açamadan 5-10 dakika önce haber verdim. diyorum. <gülüyor> Sosyal mesafeyi... Canberkcan, hoş geldin. Sosyal mesafe önemli bak. Bulaştırmayın virüs birbirinize. Şu an yolda bütün yaylanma isteğimi Volkan abi izlere karşılıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Belki şey düşürürsen e, seninki de olabilir. O ambassador setlikleri falan filan var ya. Yok benim zaten çok fazla Yani tam tadında yaylanıyor benimki. Benim de tam tadında bence. <gülüyor> Senin biraz tadı kaçmış abi. Azar etmişler dikkat. Seninki yaylanmıyor ki abi zıplıyor oluyor yani de 90 sabit gidiyorum ben. Ne FPS değiştirdim mi? Evet. Kaç oldu? 5 45. 45. Güzel. 29, Güzel. 30 45'e çıktı. O kadar benden uzaklaştıkça birer birer artıyor. Abdul senin dashboard'un çalışıyor mu? Evet. Benimki çalışmıyor. Niye çalışmıyor Benim acaba Navigasyonu seçmemişim. Herhalde navigasyon çalışmıyor. Ben her şey çalışıyorum. Ama e eğer evet. araca bir şey ekleyip çıkarttıysan kanka ondan da oluyor. E aracı yeniden satın alıp yaparsan hiç sorun olmuyor. Neyse. Bazen o şekilde kadar girmiş olabiliyor yani. Yan yana gelin basın bakalım hangi otobüs daha iyi diyor <gülüyor> Fatih. Fatih evleksiz diye bir arkadaşımız. Allah hepsi güzel kardeşim. Benim otobüsüm daha güzel, maviş. Burada Ama bitim. seninki niye yerinde durmuyor? Böyle, sen direksiyon dönderdikçe sanırım şey oluyor. Klaviyeden kullanıyorum ya, o yüzden kanka. Bahadır abi nereden soluyorum, bak bak. Kendine, kendine bak atıyorum. bak, arkaya bak. Yapay zeka, canımı sıkıyor. İyi de. Arkada bir şeyler oluyor yalnız. Fatih'e çarptırttı, Bahadır yüzünden oldu. Benim yüzünden, özür dilerim. Önünde kamyon soluyorum. Yani Solu abi. Geçenki konvoyun intikamı olsun. <gülüyor> Hüseyin abi de olmasa ha. Hakkını savunan yok Bu konvoyda bir tek Starliner eksik abi. O doğru bir zamanla ya. ya. Starliner eşittir ben. <gülüyor> Turizmo böyle travego yaptık aslında eski kasa Travego şey yani Turizmo'yu da koyacaktık 17'yi. Ama galeri defini yazmayı unutmuşuz onu. Dedik böyle kalsın şu an. Fazla yaklaşma Volkan abi FPS düşürüyor. Biliyorum. Şey ben de uzaklaştıkça mesela 35 oluyormuş e evet. şu an. O düştükçe 55'e çıkıyor. O şu an 20'ye düştüm. Evet. <gülüyor> Geçtim şu an kaç? 40. Evet. 3 milyon poligonum var geç. kardeşim. Adam yolda 3 milyon diye geziniyorum. <gülüyor> Umut dağıdı 6 milyon oldu. Ben sizin yanınızda gelirken geçtim. Ben sizin yanınızda gelirken bir 3-4 saniye drop yalan yedim yani. Kamyonla başa baş gidiyoruz ben solla yak dedi sola geçtik E solla Gaza bas abi Hasan Filiz, Orhun Taner hoşgeldiniz O 90 km ile gitmiyordur, 90 mil ile gidiyordur o e, Park etmiyor bir de Sollasam 15 -15. bir de önde de araçlar var gaza bassam yine sağ şerit pump dolu En iyisi böyle tek sıra güzel gidiyor Orhun ee, Denizli'den selamlar demiş. Yani Hasan Filiz aleykümselam selam kardeşim. Hoş geldin. Orhun Multiplayer'i uyarlamak zor oldu. Gerçekten yarım günü verdik ama yaptık. Yani anlatılacak bir durum değil. <gülüyor> Çok sıkıntılı bir durum. Yani Resmi Multiplayer'i bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Kim bu metro ya sağdan sağdan Üç gidiyor? 3 de yayılmışlar kesin burada bir şeyler olacak. Ben arkadan geliyorum. Kesin burada bir şey olacak diyom. Felaket tellalı ya. 90'lı gidiyorduk. Öndeki trafigo yavaşladı. Sol şeritte. Adanalı mı? Lider mi? Ne var orada bir şey? Benim, ben. <gülüyor> <gülüyor> Adan ala ha, Adan alıp. Adan Allah Adan alıyor. <gülüyor> sabit gidiyorum, üstüme üstüme geliyor. Rica ederim Orun, teşekkür ederim anla işin için. Biraz korkutuyum dedim. Arkada olan olur yani. <gülüyor> <gülüyor> canım benim V8 motorum vardı daha ya. Nasıl yine? <gülüyor> ee, geç efendim. adamın önüne. Biz sağ şeritte sabit kaldık. 39 son geç, bir geç, geç, geç, abi. Abi. abi şerit daralıyor boş ver geçme. Şerit daralıyor. Geç. arka geç, taraf. Mi? bak Madere abi. Geç geç. Bak geçiyor işte ya? Evladım vurdum ben maynada. Yavaşla yavaşla arka taraf. Aman Allah'ım abi. <gülüyor> Eyva. <gülüyor> Hiç çarpmadık. mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç hissetmeden <gülüyor> sen Tır çalışmayın geç geç. Yemin ediyorum araba, araba milim oynamadı. V8 yanındandır. Sıfır <gülüyor> hasar <gülüyor> komple. V8 <B8> yanındandır. Nasıl <gülüyor> neyse şimdi el arkasında <ya>. görmen lazım. Var <gülüyor> yani takım. Onu benim videoda görürsün. Göreceğiz onu da göreceğiz. Yar, yarın Yarın izledik bot bot. İsmail Sürücü, Bey Bedros'a selam diyor. Aleyküm selam İsmail abi, hoş geldin. Abdül nasıl gidiyor la yolda? Yolunuz açık ola diyor. Abdül Eyvallah. bir yayını bir izle de gör, nasıl gidiyorsun öyle ya. Kıvırta kıvırta resmen. <gülüyor> Al dur. Şimdi arkası bir Ma yapıyor, bir yapıyor. Şurada tamirci var baba, ben tamirciye girmem lazım. Benim hasarım var, yüzde kırk falan. <gülüyor> e, oraya ilgilemedim. Umut, Çıkışta bekliyorum. Ben de çıkışta bekleyeyim ben. Serviste mi giriyoruz yine? Ben gireyim bakayım. Ben de gireceğim çalışayım. Girek çalıştığı... bakalım. Ben sadece Hemen burda zaten ya yakın. Al işte ya. Al işte ya. O yüzden ben abi ya. hiç, hiç atarım yoktu be. <gülüyor> Yemin ediyorum. <gülüyor> İçmiş gibi, gibi gidiyorum. Herkes, <gülüyor> Al işte. Herkes, herkes önce geldim Ben <gülüyor> içeri girip şuraya girecektim. Tam genişten alayım şuraya park edeyim diyecektim. Emeye kalmadı. Adam içeri resmen soktu yani. <gülüyor> Vurdum evet. Abi ya, durmadı, direkt... ne yapayım. İçmiş ne? gibi gidiyor diyorlar. Bak senden için Abdül. Tamam Maus'a çevireceğim dur. Bakalım o zaman ne olacak. Hadi bakalım tur yaptırdık ne kadar sıfır hasar gideceğiz. Yiğit abi burada mı? Değil. Hı. Aga be. Tamam mısınız? Tamam mı? Ma Marusas Marusas ma ma ma çekti Hadi. Bakalım. Hadi çıkalım o zaman. Ahmet abi tek kasasız giden biziz galiba şu an kadar. Dedin ve kesin bir taklaya geleceğiz. <gülüyor> Sizin hasarınız mı yok? Yok. Fatih'cim yaklaş. ehehehe sıfır çizik görüyorum taş bile değmemiş nıdın dın dın neyi bekliyorsunuz lan? sizi <gülüyor> Evet nasılcuda elağim geliyor. Son efes bir küçük Okan abi. Karl karkar. Evet. Geçerken is Evet geçerken bir hissettirdin. <gülüyor> ben burada indirdim yani. İndirdim internet değil abi. sıkıntı sıkıntısı çekiyorum. Ben, ben yâri bezettim, el aldı gittim. O şeritten geliyorum. Bak bakalım Hakan. Bir sonra senin önüne geçeceğim. Bak bakalım nasıl gidiyormuş Geç geldi. bakalım. Geç bakalım hadi. Soldan kaptırdım geliyorum yani. yüz yüzü geçtim. Tamam. Ben şey sarından geçiyorum bak. Geçiyorum. Yani arkanın önüne geç. geçeceğim sanılır. Geç. Hadi makas. İyi, geçemedim. Gibi. Geçemedim. <gülüyor> Yok buradan geçemem. Gel, Kesin yap, bir geç. şey olur. Bir şey olmadı. Volkan abi'ye yaklaştığını hissettim bir an. Tamam. <gülüyor> <Ben de şu gülüyor> Aynı anda Fatih gördüm, kenara attım kendimi. Vallahi ya yapma ya. Bir saniyelik bir drop girdi böyle gidi, gidi. Ne oldu be? Hiç hiç yok, şey yapıp, şey yapıp, Çizdi. Sadece çizdi değil mi? Ona da şükür. 140'da 140 140 geliyorum. Fatih benim biçmeye mi geliyorsun? Yok <gülüyor> yok. Yalnız önümde böyle turizma falan sanki esenler otogare gidiyormuş. Yani şehir <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> Amerikasının geri seferlerimiz başlamıştır. Yani Amerika'dan, <gülüyor> ben de Amerikasından Avanya'ya gidiyorum. Adana'ya gidiyorum ben de. Bakın abi 90'la gitmiyor mu? Yani. Niye? Ne bileyim. Yetişemiyor herhalde. Ben 121'ü görmüştüm. Bakayım. E, e, 95'miş. Ben 121'ü görmüştüm ki yetişemek için. Bir tane araba geçtiğini ve kaldırmıyor. Şöyle yapayım. hızımı sabitliyim 90'a. Zahmet olacak abi. Sabitledim. Ama sabitlenmiyor. Demek ki tuş atamayı unuttum. Neyse yürü. Devam et. Tamam 90'la gideceğim ben. 90 tut. Ben tutacağım arabayı. Aynen öyle yaptım şu anda. 91'de. Geçiyorum ona selektör atıyor. Abdur geçme önümüzü. Geçiyorum abi önümde araba var. Oy. Saatte boşuna sağa geçme ileride sağa çıkış var. Aferin, aferin abi. abi aferin abi. Aferin abi. O arabayı çekiyor karşıya. Ya benimle suçum var abi. <gülüyor> ben sana bir şey yapmadım. Karşıda bir, bir ne karabı vardı sağa şerif. Karşı yolda yok. Beyler efeti çekiyorum. Ben onu görmedim ki abi. Abi benim ne suçum var? <gülüyor> Nasıl becerdin orada ya? Ben hiçbir şey hiçbir şey anlamadım. Düz yolda ben de hala gidiyordum en son Volkan abiye vurduğumu gördüm. Sen Volkan abiye vurmadın. Bekliyormuş. Bekleyin Bek abi F7'i çektim mecbur. İlerideki tamam tavşan karın çıkışında bekleyelim. Tamam. Kavşan çıkışında sağa çekiyorum abi. İnşallah f yakında bir yerde dur. <gülüyor> Arkadaki yerdir bence. Açıkta. Ben, ben de açık değilim. Ben de o arada şu hız sabitlemeyi yapayım. Dur. Akşam Aynen. Ya Genç ben kaçıyorum. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar cümle. Görüşürüz. Güle güle. İyi Yakın mısınız? Geliyorum. Oradan silecek. Nerede lan hız sabitleme? Abi nasıl sürüyorum şerit bile kaçırmıyorum ya maşallah. Tüten <gülüyor> ha... <gülüyor> Ahadır o araba orada mıydı? Sen sen yapay zekaya çarptın abi. Bende gözükmedi ki, şey... ki o. İşte. Sonra Ol bombolik. Şey... İşte garip bir şekilde sonra içen içen bir, tamam bir yere abi. düştün anlamadım ben doğruyu. İşte ben sadece karşı yerde doğru bir tane Land Rover'un uçtuğunu gördüm sadece. Ama bana vuran olmadı. Ben sana çaptım. senin arabanın arkası da öbür tarafa doğru döndü. Yok, ben ben. Ben Lider Adana. Amerikanın her yerinden yazsak daha iyi buna galiba. Neyse ben geldim. Lider Washington. Tamam mı? Hadi bakalım. Bedros mu yok? Tamam bekliyorum baba. Bence şeyi 90'da yani. giderseniz yetişirim diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Sıfır kameran yok mu? Geliyor, dur. Oha! O nasıl bir kazaydı lan? Vah! Wow. Oha! 3 ara ölümde lan! Oha. Kamyon pişti, pişti. Ben Ama harika lan o bot orada ne zaman doğdu, ne zaman geçti. Ben anlamadım bile. Sol benim ototoru görünce eller ayaklarına dolanıyor. Yok, benim önümde de bir kaza oldu. Gerçi kaza olmadı. Yani araba yani bir şarampole uçtu. Tekrar yola girdi. Demek ki o bana çarptı, ben de Bahar'da da şeye çarptım, Volkan abi Yok, şu an yüzde, yüzde, yüzde Bir de benim <gülüyor> önümde oldu Ben biraz öncekini diyorum abi Çünkü Sol önüm bomboştu, ben 140'la yapıştırdım geliyordum Bir anda bir şeyler oldu, araba yattı hemen Yalnız bu AT's her bir güzelmiş Acı yolu mu? <gülüyor> Eğimleri e falan Görseli çok iyi. Tırları güzel diyeceğim diye böyle aşırı korktum ya. Görselleri çok iyi. Grafik olarak konusunda bayağı iyi güzel. yani. Motor sesi Of oldum lan yapma. Yani tırları al, farming'e koyu fark edilmez. oluyor ha. Cek. Oyunda sağlam bir hata var. Şu anda ben daha size yaklaşmışken Fatih yanımda doğdu geri uzadı. Herhalde. Ki, İki iç. Karıştırma. <gülüyor> çık çık çık çık. Tamam mısın? Kırmışım, Hadi bakalım. Açmışımız. Kırmızı açmışım. açmış mısın? çık. Abi gece daha efsane ya. Bırakın gündüzü. Harbi ya şu saatten müthiş. Aynen aynen. Şuna baksana abi çok, çok real bir ama selector yapmayın lütfen yani bu nasıl bir bugdır ya Hakan bey Efendim Şimdi baka bakabilir misin arkadan nasıl Tamam bakacağım da sen bastın gittin babam 90'la gidiyorum sabit Ben de 120 ile gidiyorum şu anda gene ama dur yetişiyorum Tamam İki biz 90. 90-91 yapıp duruyor ikide bir 110'a çıktım ayına e titremeye başladı <gülüyor> Dikkat et motoru yakma Conta monta yakarsın Şükür yine bir konvoyu daha kaçırdık ya, çok ha, biz Alıştım kaçırın. ben ya Öyle şey evet, evet. abi ben ne zaman gelmeye niyetli olsa o da elimde patlıyor. Allah senden ötürü yani canım benim, bizden ötürü evet. bir şey yok ortada. Mesela evet, evet, abi, ben. yayında olmasan, söverdin de o kelimeyi. <gülüyor> Esmiş olsun diyeyim ben sana. Hah, o kadar yani, aynen. Ve selam, hoş geldin. Evet, şu an, şu an daha güzel. Şu an daha güzel. O zaman klavye ile kullanıyordum. Yalnız bu yol gerçekten efsaneymiş ha. Abi o ne öyle çok abi. iyi ya. Ben, ben de sen de. daha yolun sonunu gör abi. Orası da müthiş. Oo or orada <gülüyor> en kaza yapan, yatan, yatan, yatan olacak orası bence. Ya yani 80'le <gülüyor> <gidersik gülüyor> müthiş zevk olur. Vallahi tırlarla şaba grafikler güzel ya oyunun. Atesinin. Ön taraf 80'e düşebilir mi? Ön taraf 80'e düşsün. Ön taraf 80'e düştü. 80 sabit. Evet, ben de 80'deyim şu anda. Ben takip Bari sağa, sağa gireyim, araba 95'te giriyordu kamyon Tam kamyonu sallıyordum, 80'e düştü dediler. <gülüyor> Oğuz, hoş geldin. Evet, gördüm onu. Umut şerit takip çıkar elde. İhtiyacım bile yok. Oh. Oğuz hoş geldin Oğuz. Yani Kantara yani. girmemize gerek yokmuş. Devam gel. E Bir zahmette olaydı yani. Kamyon mu yok Kamyon kardeş? Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Bana da kuralım. Yayından sonra. Çok geç kaldın. Hayda. Şu anda yayındayız. Yayın bittiğimizde halledeceğiz. Ee, gerekli link verilebilir mi? Var İstiyorsanız. Zaten. Var mı? Kurulumunu yaptın sen mı sen? Ya. Ha yok. He. <gülüyor> Canım benim. Onu yapayım. Detay verme. Hmm. Yayındayız mağarada. Onu, onu yapman lazım evet. Tamam. İyi yayınlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayır. İki günlük bin tane. İşte vermiyorum. 3 kere de uyardım <gülüyor> yayındayız diye. Hoş geldiniz falan değil mi? Allah rahmet eylesin. <gülüyor> ee, Burak ben niye Burak ben niye konuşmuyorum sanıyorsun yani ha? Abi bilmiyorum. Yani, yayındayız. Hayırlı yayınlar diyelim, devam edelim. Yayınlar, ya. tamamdır. <gülüyor> Neyse. Bir şey demiyorum şu anda. Burak, sen oynamamıştın değil mi daha önce multi? Yok. Anladım. Hismet Ondan böyle mi? bir Burak'la ben de aynı mi? kaderi paylaşıyoruz. O heyecan yaptı biraz abi affedin. İşte Birazdan ikisine... bir mola veririz zaten ya, bir şeyler yaparız. Burak için lan. Pey vardı ya şu aki aki şeyi baba aki yok diyordu ya. Oo, sen de Hakan ben... abi benim lider adam ne almışsın? Evet. Ben sen de, de alacağım? Tane abi. şey al kanka. Burak. Nereden biliyorsun benim lider aldım mı pardon? Fa şeyin yayından görüyorum Fatih. He. WhatsApp şeyine baksana abi Burak. Bakayım. Önne kırmadım değil mi abi sahneye bakmadım hiç. Sıkıntı yok ben ayarladım. Bu otobüs manyak, kimselikten geçiyor, zıplıyor, rotörler asılıyor hemen. Otomatik rotörler mi? Yoo. Sabit dediysen otomatik rotörler çeker. Sabit evet. dediğimi. Mağusla oynadım şu anda, mecburen... Mavi S yok şu anda, Oğuz. Esma'nın üzümlü travagosunu gördünüz mü? <gülüyor> Tabii ki de. Evet aşık oldum. Bek sendeyim. Hangisine? Hangisi aşık oldum pardon. Renkine aşık oldum. Ben de aşık oldum. Umut anladım. Çünkü ben varım diyor. Oğuz gel o zaman bize bir çay servisi yap hadi. O zaman da da ben boştayım çay da mi? <gülüyor> bırak hoş geldin, <gülüyor> aleyküm selam. verme. Yolculuk nereye demiş bir arkadaşımız. Nereye gidiyoruz da biz? Allah El... yolundayız. Yani, yani yolu Amerikasın'da. Tunceli'ye. Gonya yolundayız, Gonya. İsmail Bey, görüşürüz, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Demiş İsmail Bey, İsmail Sürücü. Volkan abi soluma geçti, nasıl kasıyor? Beni kasıtlıman biraz zor olur ama hadi gel bakalım. 36 fps şu anda 41'e çıktım. Sen yaklaştıkça fps çıkıyor 43, 44, 42 net çıktı. 105 fps sabit. Sağ doğru havadanıyorum. 38, 39, 40. Benim fps'im siz şey yani şu an. Hani stabil ama sola geçmem lazım. Teşekkür ediyorum. Sana korna göndereyim bir tane. Biz kaçta geliyorsunuz? Biz 80 ile gidiyoruz. Ben de 80 ile <gülüyor> gidiyorum. Bak yetişemediniz de. Fadisiniz ben birazcık biraz bir... görüyorum Ben, ben birazcık mi? bir basayım sana yetişeyim hmm. Abdüldürk. Bas bas. Basacağım şimdi. Takip mesafemiz çok yani ki düz yolda takla takla gidiyor. acaba anladım. Böyle bir slow motion yeye gidiyor. Bu <gülüyor> piş. Benim mi solucan iki gözüm? Yok canım arkana geçtim. Ben ondan dedim o <gülüyor> mısınız? <gülüyor> evet evet evet. Dağlık sağ gir, sağ gir. Umut sağ gir. Nerede abi dinlenme tesisisi? İleride içeride. De. İçeride içeride. Benzinlik de var. Benzinli olmayanlar benzin alsın. Olmadı. Enduroix 75. Sağa dönecez abi sağa. Kavşağı kullandı. Evet. Çal burayı. Çal burayı. <gülüyor> <gülüyor> çal çal çal. Kavşak <gülüyor> güzelmiş. Yani hemen map'e koyalım baba burayı. Çal. Hemen çal burayı diyor baksana. Çak çak çak Bugün Beygir Abi'den çok güzel bir şey geliyor. Önleri geldi. Şey hmm. Örnek diyorum. Çankırı Yozgat arasını yapma gerek yok diyor. Şeyden hani. ATS'den güzel bir. Hani İberya'dan güzel bir yol alalım diyor. Koyalım diyor yani. Dedim mantıklı. Değil mi? Ha dedin doğru mantıklı. Ben de sola dönüyorum. <gülüyor> evet abi. Ben de döneceğim. Biz de dönelim o de, zaman. Benzinliğe niye giriyoruz ki? Onu ayamadım. Umut'un arkasına yanaştım. Evet, geldik arkadaşlar. Sakin. Yolculuğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beyler. A hadi bakalım. Böyle yiyelim. Ne yap ya. E Sabah ya, karşı, sabaha, karşı mı sabaha karşı yapın ya dört dört gibi <gülüyor> üç buçuk gibi Gece üçe abi Ya Hakan abi tesistenin yemekleri ne kötüymüş ya mideyi bozdum bende Niye? Bilmiyorum çok mu yedim bilmiyorum zehirlendim Aha. herhalde ya. ya senin çıkacağın yola ya Abdül ya Aynı şeyi ben de metro çekmeydim yani Ne oldu? <gülüyor> Aslı doğru biraz geri yani, yani oğlum be kıçın bana vurdu dönerken niye dönüyorsun ki? <gülüyor> Dönmeyim mi? Döv yani böyle bir dönülür? Ha <gülüyor> geri geri çıksana ben niye darlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> darlıyorsun. Tamam. Metro işte. Hadi gel biraz çık. Aynen takacağım. Bir dakika ben şuraya su ben gireyim buraya bir şey anlatıyorum. Tam girdim ben ya. Şey ayarları Modu... Mod zaten paylaşılmış bir mod. Kardeşim. Umut nereye gidiyorsun? Bana burdan gösteriyor aynı yola çıkıyoruz tamam. Emin misin? <gülüyor> evet. Tamam biz çıkalım o zaman Ben razladım abi Geç abi geç abi Volkan abi geç Fatih ne zaman gelmeyi düşünüyor Otobüsüm çok güzel lan Buraya bir şey anlıyorsun Fatih tamam ha. Ayarları yapıyorum şimdi oyun için <gülüyor> Dunaan multide kullanabilme için farklı metot ve teknikler var ama yani anlatılacak cinste değil biz yarım günün Devlet beri sırrı. uğraşıyoruz. ya yani Zaten birkaç haftaya resmiye gelecek kardeşim yani biraz sabır. 75 sabit gidiyorum önde. Tamam abi. <gülüyor> hani... Tuna'nın çok işçiliği var yani anladın mı? Zaman çok harcıyor. Yani Steam'ini bozuyorsun. Bir defa. Abi nasıl vurdum ona? Yaklaştığınız Tamam. 90'a yapıştırıyorum 90'a. Geldi Ben arkadayım. Senin arkandayım Volkan Ağa. abi. Senin yok düz düz. Pardon. Beni de yan Şeyden ki Aynen. Ön taraf 90 Bize sarı bir şey var Sarı tamam. mı? Sarı bir şey var bir de önde metro var Sıkıntı Sarı bir şey Ben Sıkıntı. öndeyim <gülüyor> Onlar yan yoldan <gülüyor> geçtiler Yo ben normal yoldan geldim siz nasıl arkada kaldınız Ben normal <gülüyor> yoldan kaldım Ben gitti ben onun arkasından bir <gülüyor> iki çıktı başka Tabi 140 ile yan yoldan gelince, 140 km ile normal abi. Bu çok iyi. Nohut kaçı sabitle düşücem ben de ona sabitcem. Anlamıyorum ya bende anlık anlık takılıyor sürekli. O Möller bende de oluyor var. bazen. 2 FPS takıla takıla gidiyor. 3 milyon diyorum başka bir şey demiyorum. 3 milyon. Şey jant şey mi oluyordu? Değiştirme. Tamam. Sadece lastik. Yani. Tamamdır. Abi benim bu otobüste şu an hani eee Travelgo Travelgo'ya gelse XC XC'm eksi, var ama biliyorum. E, şey, şeyin bu çıkabil gölgelendirmesinin hani artık oturulma yeri ortak yapmış değil ya. mi? Hı hı. Şu an mesela kendi kabül göre söylüyorum diyorum. E, yaptığım yayına göre. Kesinlikle bir, bir değişmesi lazım. Ama yapmadan sonra <gülüyor> da aynı Oğuz ne diyor bak. Hakan abi konvoyun önüne geçip bir anda fren çekip zincirleme kaza yaptırsana. <gülüyor> Hiç gerek yok fren çekmeye. <gülüyor> zaten oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konvoyun boşluğunda Fatih var zaten. Birazdan ben ona zincirleme olarak gireceğim. Konvoyun başına Umut var. Benim önümde sen varsın. Umut paçayı kurtardı da sana. Umut, umut <gülüyor> paçayı gider oradan bir sıkıntı olmaz. Sen giden şimdi botun birine vurursun. Al başımıza bela. Ben şöyle yalayan yalayan fazla yalayan. yaptım tarifte yazılı Niye ben acemi şoför müyüm? Evet. Senin evet. üstünde tanımam acemilikte. <gülüyor> efe yani ellik yok be kardeşim ya. Yayınlar. ATSI ilk multi sürümünün modlar iptal olmadan önceki E'ye. Hı -hı. Şey 90 sabit geliyor mu abi? Bir şey de, de... De... Çok araba girdi bizim aramıza. Manyağın biri de beni sıkıştırıyordu az kalsın. Kim lan? Bir tane bot görmedin mi? Senin önüne doğru kırdın böyle. Yok, benim araba yok Sa şeritten çıkıyordu abi. Ben görmedim. Benim akraba o. Kesin, yüzde %100. <gülüyor> Senin botal. Sol taraftaki manzara mükemmel bu ara yol. Evet. <gülüyor> Harun. İşte geldi mi lan hakikaten sesi? Çatır çutur, katır kütür ses geldi mi? <gülüyor> Fatih. Elma yiyorum da. Ha, Fatih'ten, geliyor. Fatih'ten geliyor sandık biz. Ben de bisküvi yiyordum. Ondan geldi <gülüyor> herhalde. Ben de çekirdek çiğniyordum. Onu geldi sandım. Ben de bisküvi yiyorum. <gülüyor> al kardeşim Fatih, al. Biz geçelim. Sağın solun ayrı oyunu Fatih. O ben <gülüyor> yani abi benim de emniyet şeridine yakınım. Sıkıntı yok. <gülüyor> Direkt yanılamasına yatarsam ne olacak? Üç şeride. Yani şöyle geçelim, Arkadaşlar aynen. neredesiniz? Ben geldim, katıldım. Yolda M haritasından görürsün bizi? Tamamdır. Yoldayız. Kamerasıyla ışığından. <gülüyor> Değil mi abi? Bu tır bu kadar zevk vermiyor. Yok ya hiç şey tamamıştı. Eten zevkimizi yarada bıraktılar da ama şimdi iyi oldu. Hadi şimdi sıkıyorsa diye bunu diyormuşum. <gülüyor> Hadi fixleyin lan. Bence büyük konuşmayalım. Orada doğru. Tam bunda yapmazlar herhalde Biz de insanızlar. Sen de başla ben de insanım. Güler <gülüyor> oyunu şey, İbrahim tatlı ses <gülüyor> <İbrahim> mi? İbrahim tatlı ses mi? Hamam mı? Abi o adamın <gülüyor> adını <gülüyor> vermeyin ben <gülüyor> Farklı şeyler geliyor gözümün <gülüyor> önüne <gülüyor> Bak yine drop geldi bak Geç geç, geç. Abdülay bak çok geniş bir sol elime çekirdek çıkacağım, çıkacağım. Beni ilgilendirmez En en ufak hatanda yapışırım vallaha Sülük gibi yapışırım arkandan Yer tabi ne yapsın adam. Bak çekirdek yiyor biri. Piyodin <gülüyor> <gülüyor> sizinle aramızda bayağı bir fark var. Ben size nasıl yetiştim onu anlamadım ya. Yani. Maverick yukarıda gördüm onu. Tamam. Aha belanın kendisi geliyor. Ne bela evet. Başladı. Sayın Bıkmaz nasıl bir duygu içerisindesiniz lütfen bize paraşır mısınız? Çok öyledim <gülüyor> <yani>. Fatih <gülüyor> sağa geçmeden soldan git Bir git <gülüyor> Senin yüzünden, emniyet yerinden araba solladım ya Heee öyle mi diyorsun Oğuz? Ne olmuş? Ceza yazıyorlarmış. Ne ya? Bize mi yazıyorlarmış? Dur, laklar, ceza yazıyorlar. ses Dediğin anda gittim. Potların elinden aldım. Ne aldın lan? Tabi anlamadım. Abdülha abi geçeceğim mi federal mi çağırayım? Yürü git oğlum Allah <gülüyor> Allah. Bas kazı biraz sen de uzak Adam uzadı gitti. Ben 90 90 kilometre gidiyorum. E ben de 90'ne gidiyorum şu öndekiler bir 80-85 gidin, fazla 90'lık iş yapmalısınız. E Umut gitti, yaşa vardı. Tamam siz var, varın mı? Yaşa varın. Biz önden, arkadan yavaş yavaş gidiyoruz. <gülüyor> e, Volkan abi, ne oldu? alet yaptı ya, araba acıkın soğusun. <gülüyor> Bizim durmamız lazım şu an. Ne oldu oğlum, C CBR binarar mı kullanıyor? Volkan abi sağ mı çekti, ne oldu? Evet, ondan diyorum. Tam sağa çekin Beyler, sağa çekin. Kim ara ret yaptı? <gülüyor> Fatih, <gülüyor> Fatih. <gülüyor>